Bu 15 Gelişim Ligi 8. hafta mücadelesine bir Ankara derbisi yaşanıyor ve Gençler Birliği atakta vuruşundaysa bu şut daha ağırda kurtardı. Muhammed Emin pasında hata var. Gençler Birliği hata olacak sevgili izleyenler. Atak yöne göre sol taraftan geliyor Gençler Birliği ve vuruşunda sevgili izleyenler Yiğit'in top direkten döndüğü bir atakta da Gençler Birliği takım oyunun yöne göre sol tarafta Yiğit yaptı ortaya ardından top savunmadan bir kez daha Yiğit'te kaldı. Yiğit yaptı ortaya Utku gelişine vuruş ve pozisyondaysa sevgili izleyenler. Karşılaşmada penaltı işaret edildi. O penaltı anında Mehmet'e yapılan falın ardından Gençler Birliği karşılaşmada penaltıyı kullanacak. Dakika 13 penaltı noktasında Ceyhun aldı yurt ve Ceyhun topu ağlara gönderdi. Gençler Birliği... Ankara gücü deplasmanında Ceyhun'un penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Süleyman Emre'yi bil. Uzun pasında Atak Yöne göre sevgili izleyenler. Sağ taraftan Ali Cem'in ortasında top savunmaya da çarparak dışarıya çıktı. Köşe vuruşunu kullanacak dakika 17'nin içindeyken Muhammed Emin ve kaleci Berk Deniz'den büyük bir hata top ağlara gittik. Köşe vuruşundan golü buldu Muhammed Emin ve skorada denge geldi 1-1. İşte o. Köşe vuruşundaki gol anını izliyoruz. Zemine de çarpan top ağlara gitti. Büyük üzüntü gençlerbirliği Ankara gücü ise birbiri yakaladı. Dağlar. Savunmada hata geldi ardından. Utku vuruşundaysa top dışarıya çıktı. Savunmadan uzun pas geldi Gençler atak yöne göre sol taraftan gelecek. Kırmızı karalar. Yiğit. Yerden pasta savunma uzaklaştıramadı. Ceyhun alıyor. Skor 2-1 yaptı Ceyhun. Gençler Birliği. Ankara gücünün beraberlik sevinciyle çok kısa bir süre sonra cevap verdi Ceyhun'un golüyle. Şimdi ise Utku serbest vuruşu kullandı yan pasta. Çınar yaptı ortayı son anda Ceyhun dokundu ve top dışarıda. Can Bartu indirmişti dağların önünde kaldı dağlar da pasını aktardı. Berke yiğit girmek istedi araya topsa Batuan'ın önünde kaldı. Batuan kaleciyi önünde gördü aşırtma bir vuruş ve top dışarıda. Berk Barış. Pası geçmedi. Berk Barış'ın sevgili izleyenler. Utku aktardı. Atak yöne göre sol taraftan geliyor Gençler Birliği takımı. Yiğit bıraktı Utku'ya. Utku son çizgide Utku pasını aktardı ve Ceyhun çok rahat bir gol geldi sevgili izleyenler. Ceyhun hat-trick yaparak mücadeleye devam ediyor. Ceyhun ağlıyor. İşte o Utku'nun Pas Han'ı izliyoruz ve Ceyhun bomboş ve topağalara gönderdi. Muhammed Emin savunmada bir geri pas kaleci Arda'ya ve ardından karşılaşmanın hakemi işaret etti. Gençler Birliği Duran Topu Organizasyonu'nda topun başındaysa Utku ve Yiğit var. Karşılaşmadaki hakemi işaretini verdi ve Yiğit Evin topağalara gönderdi sevgili izleyenler. Yiğit Evin bu golün ardından da tişörtüyle tribüne sevincini gösterdi. Şimdi ise Görüntülerimiz ikinci yerden Gençler Birliği serbest ruş kullanıyor Utku'yla. Utku yaptı ortayı. Kafa vuruşu geldi sevgili izleyenler. Yiğit Aydar. Golü attı. Skoru 5-1'e getirdi. Başkentin bir diğer temsilcisi Gençler Birliği. İşte o golün. Gol anının tekrarını izledik. Savunma resmen Yiğit'i bomboş bırakmış. Baskı ile birlikte topu kazandı Ankara gücü. Hasan Ege yaptı ortayı. Kaleci Berk Deniz yan topu kurtardı. Ardından da sakatlığını yaşamıştı. Bu görüntüler ise bir diğer pozisyondan. Batuhan. Batuhan bir bir çalımlarını attı. Ardından fasını aktar. Süleyman Emre'yi bil ve o noktada kimse dokunamadı. Ceyhun. Ceyhun topu hala kendisinde. Ceyhun'un sevgili izleyenler ardından. Utku ve topu direkten döndü Utku'nun. Savunma başlattı mücadeleyi kaleciyle ve bir hatalı pas geldi sevgili izleyenler. Ardından mücadelede atak yöne göre sağ taraftan geliyor Gençler Birliği. Yiğit topuyla atamadı ardından pasını aktardı ve 6. gol geldi dakika 80. Yusuf Emre Aksoy karşılaşmanın son anlarında 6-1'e getirdi skoru. Gençler Birliği çok rahat bir maç çıkarıyor. İşte Yiğit'in atamayıp pas verdiği pozisyonda oyunu sonradan giren Yusuf Emre'nin Golünün tekrarını izledik. Şimdi ise Ankara gücü atakta Orhan. Orhan pasını aktardı sevgili izleyenler. Ardından karşılaşmada kaleci kurtardı pozisyonu ve savunmada çınar uzaklaştırdı. Ardından başkentte son düdük geldi. Bu 15 gelişim ligi 8. haftada bir Ankara derbisi yaşandı ve kazanan 6 birlik skorla Ankara gücü karşısında Gençler Birliği oldu.